Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında ikizler burçlarının nelerin beklediğini konuşacağız. Şubat ayı hareketli başlıyor çünkü 1 Şubat'ta Kova burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Kova burcundaki bu yeni ay Satürn etkili bir yeni ay olacak. Aynı zamanda aydınlanmanın ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'ten de sert bir etkileşim alan bir yeni ayla karşı karşıyayız. Peki bu yeni ay özellikle ayın ilk iki haftasında ikizler burçlarını nasıl etkileyecek? Öncelikle ciddi bir eğitim almayı düşünen ikizler burçları varsa bu konuda bir takım girişim bulunabilecekleri görünüyor. Deneyim yelpazelerini genişletmek isteyecektir ikizler burçları. Ancak şöyle bir durum var. Bilinç altında bir takım onları gerileten koşulların varlığı su yüzüne çıkabilir gibi gözüküyor bu yeni ayda ve bu da ikizlerin deneyim sahalarını biraz kısıtlayabilir gibi gözüküyor. Davalar ikizler burçlarının gündeminde olabilir. Şöyle ki süre gelen davası olan ikizler burçları bir takım gelişmeler yaşayabilirler. Bir takım haberler alabilirler süre gelen davalarıyla ilgili olarak. Aynı zamanda bütün Şubat ayı boyunca geçerli olacak bir etki, ortaklaşa maddi kaynaklar. Bunlar nedir? Miras konuları olabilir, kredi başvuruları olabilir, evli olan ikizler burçları için eşleriyle ortak yatırımlar, borç durumları olabilir. Bu konuları ciddiyetle ele alma gerekliliği ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda bazı ikizler burçlarının ellerine de bir miktar para geçebileceği gözüküyor. Ayın ikinci yarısına itibaren eğitim konuları ikizler burçlarının hayatında daha da çok vurgulu oluyor. Özellikle 13 Haziran sonrasında doğan İkizler Burçları için bu daha da geçerli olacak. Başka neler var? Bir kere Aslan Dolunay'ı var 16 Şubat'ta. Dolayısıyla ayın ikinci yarısında ikizlerin kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarıyla iletişimleri ön planda olacak. Onlardan gelebilecek haberler onların ilgilerini çekebilir, onları da etkileyebilir gibi gözüküyor. Bu Dolunay'la birlikte kısa yolculuklar ön plana çıkabilir. ikizler Burçları'nın hayatında ayrıca iletişim ağlarını, iletişim trafiklerini arttırıcı etkiler de var bu Dolunay'la birlikte. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.